Ben emekli öğretmenim, arkadaşlarım da öğretmen. Kızlarımızla falan beraber geldik biz, öğretmen çapulcuları. <gülüyor> Gördük ki gençler direniyorlar onların şeylerinden biz de onlara destek vermek için geldik. Ve direndikleri her şeyde aynı şeyleri düşünüyoruz. Bunlar aslında bir birikim sonucu çıktı. Ee, hiçbir siyasi şeyi olmayan çocuklar burada o birikimlerin sonucunda bir patlama getirdi. Ee, i̇nsanların hayatına müdahale edilmemesi, yasakların olmaması, daha özgür, daha demokratik bir yaşam tarzı sürülmesi. Layık bir Atatürkçü, bir e, cumhuriyette yaşamak istiyoruz. Çocuklarımızın, bizim dönemimiz biraz artık tamamlıyoruz ama bizden sonra gelecek çocukların Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette yaşamasını istiyoruz. Yasaksız, özgür, demokratik bir ülke olarak yaşamasını istiyoruz.